Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Petrol Ofisi Sosyal Lig uygulamasında 16. haftaya girdik. Hemen önceki kadromuzu bir silelim. Dizilişimiz bu şekilde arkadaşlar. 3-4-3 şeklinde. Hemen bu haftanın maçlarına bir bakalım. Bu hafta Antalya Spor Ankara Gücü. Malatya Spor, Çaykurulüze Spor, Kasımpaşa, Gaziantep, Göztepe, Galatasaray, Gençler Birliği, Sivas Spor, Kayseri Spor, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konya Spor, Trabzon Spor, Denizli Spor, Aytemiz Alliance Spor maçları var. Ee, öncelikle her hafta yaptığımız gibi 2-3 takım belirleyip hani kazanma olasılığı yüksek olan takımları seçiyoruz. Bunların takımları bu takımların kadrolarında yer alan puan getiren en iyi oyuncuları seçmeye çalışacağız. Bu hafta şöyle bir fikstürü baktığımızda Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u yener diye düşünüyorum. Orada Malatyaspor'dan oyuncuları seçeceğiz. Başka Kasımpaşa-Gaziantep maçı var. Burada Kasımpaşa'nın forvetleri formda bayağı. Kasımpaşa'da yenebilir. Oradan da oyuncu seçeriz. Göztepe Galatasaray maçında açında Göztepe'nin orta saha oyuncuları Serdar Gürler falan kendi evinde Gal'a karşı oynayacak Göztepe. Onlarda gol atabilir, puan getirebilir. Hatta ben direkt Göztepe'nin Gal'ı yeneceğini düşünüyorum. Gençler Birliği Sivaspor maçında Sivaspor belki bu sefer kazanamayabilir. Ama orta sahadaki oyuncuları yine puan getirir gibi geliyor onların orta sahasını belki de forvetini de kullanabiliriz ama hiç belli de olmaz ya bu Sivas Spor. Deprasman, Meplasman ki neyse bakalım Kayseri, Başakşehir, orada Başakşehir alır gibi geliyor Başakşehir'den seçeriz Fenerbahçe, Beşiktaş maçı Allah'a emanet bir maç. Kim ne kadar puan getirir kestirmek zor. Konya Spor Trabzonlu. Yani o maçta gol olur mu? O bile şüpheli. O yüzden çok bir puan geleceğini düşünmüyorum oradan. Deniz Spor Alanya Spor maçında. Deniz Spor Trabzon'u yenebiliyorsunuz en son. Alanya kendi evinde o moralle yenebilir. Özellikle Rodeca baya bir formda. Neyse, evet, şimdi bir kadroya geçelim. Şimdi bir kadromuz oluşturmaya çalışalım. 88.250.000 euro bütçemiz var. İlk önce kim demiştik? Yeni Malatya. Yeni Malatya'yı bir açalım. Böyle takımlar. Hmm, Malatya Sporting, buradan Yavovic'i seçebiliriz. Ortası, şu fuma ve mi seçeceğim. Fulma son maç bayağı iyiydi, Beşiktaş maçında. Hmm, defansa birini seçebilir miyiz Maltya'dan? Yok. Defansı bu getirmez. Karacılığı iyiydi bunların, fan rol. Bir de Karacılığı'nı seçelim. Evet, Malta Spor'dan 3 tane oyuncu belirledik. dedik. Başka sonraki maç hangisiydi? Hadi Kasımpaşa'dan seçelim mi de? Kasımpaşa'yı açalım. Koi'ta formuvaya. Orta sahanların var mı belirli seçebileceğimiz? Orta sayı Sivas'tan kullanacağım da. Oradan seçmeyelim. Buradan pop alalım. Defense. Şu anda yeter. Ha ben şey yapacağım ya. Asıl forvet olarak değil de yedek forvet olarak kullanacağım. Ama asıl forvetler başka bir isimleri düşünüyorum ben Denizli Spor'dan. Sivas'tan koyabilirim. Bir de Sivas açalım. Sivas Spor'dan Yata Bahari'yi koyalım. Orta saha Fernando bu bayağı iyi. Emre Kalınç, Kalınç cezalıydı yaralı ya. Hakan koyacağım. Hakan evet, Arslan koyduk. Şimdi şu Forvete. Denizli Spor'dan koyacağım Rude Egek'i koyalım tenispor Spor evinde, Alayn Spor'u Yener gibi geliyor bana Defansa Göstepe'de şey vardı, Wallace Reis Onu koyacağım Bir de Kasımpaşa'dan Değil, pardon, Başakşehir'den koyacaktım Başakşehir'den kimi koyalım, Ponçuk, Ponçuk'u koyalım. Evet, az kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yedekleri seçelim. Yedeklerde Kasımpaşa'nın karicisi, Fatih Öztürk'ü kullanalım. Defans'ta Şöyle bir puana göre bir sırlayalım da en yüksek puanı kim getirmiş? Tüm takımlar arasında heiden şişiye. Gaz şirdim. Bütçemiz de fazla kalmadı. İdareli kullanmamız lazım. Gazantep. Gaz Gazantep'ten. Evet 8 puan getirmiş önceki hafta. Oğuz kullanalım. Orta da Paşakşehir'den koyacağım. Kaptanımız Jović olsun. Evet. Kadromuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Kale Farnol, defans Ponchuk, Volus Reis, Popov. Orta saha Kanarsan, Ciler, Mokofula, <gülüyor> Fernando, Porvet, Rodega, Jović, Yatavary. Kaptanımız Jović. Yedeklerde Fatih Öztürk, Oğuz Çeylan, Visçe ve koyda. Evet. Kadromuz bu şekilde. Umarım faydalı olur, puan getirir ve ödüller alırsınız. Kanala abone olmayı unutmayalım, videoyu beğenelim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay.